Selamlar sevgili Feyenold takipçileri, bugün sizlerle Walking Dead'ten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bölüm 4 videomuzla beraber. Ancak yanımda bugün farklı bir misafirim daha var. <gülüyor> Hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk, kan istiyoruz. Kan istiyoruz değil mi abi? Bu arada Aynen. ben de böyle gösterdim sanki yanımdaymışsın gibi ama. <gülüyor> <gülüyor> ya orada bir yerdeyim deyim. ya, Uza biraz daha uzaktayım. El salıyorum ben de orada. <gülüyor> o zaman bu, bu arada arkadaşlar videomuzda High Life Alix serisini izliyorsanız e, ben de çıktığı gün canlı yayın yapmıştım baya böyle çığlıkların içinde geçtiği bir video oldu o yüzden şu anda Walking Dead'in biraz daha ben de o korkutucu havası öldü bakalım oyunda e, bu etkiyi bana geri kazandırabilecek mi merak ediyorum. Öyle. Halleder, evet. Hallederiz ya. Hallederler şey. mi izliyorsun? Güzel. O zaman başlatıyorum abi. Continue game. Evet arkadaşlar. Tekrardan Walking Dead'in dünyasına giriş bulund girmiş bulunduk. Açıkçası ellerimi bu şekilde kollarıma kadar görmek beni çok memnun ediyor abi biliyor musun? <gülüyor> Eksikti mi? Aynen ya aynen. O eksik hissettik yani. Oha, ne oldu lan? Biliyorum ki bir şey takıldı orada. Ben kontrolleri tamamıyla unutmuşum abi vallahi onu fark ettim. Bunun üzerine mesela nasıl çıktım hiçbir fikrim yok abi ha, çünkü bizde fark edildi yani esne takılıyordu bu takılma lan çıkıyor. Aynen aynen burada tutunma vardı. Tutunarak çıkabiliyorduk. Şunları doldlayalım. Eee çantamız <gülüyor> dolu mu <gülüyor> ya? Tamamdır, <gülüyor> Bakalım en son yeni güzel bir şehre gelecektik. Ee, Furkan abiyle ile beraber oynuyorduk ancak Furkan abi meşguldü normalde Uh, Ahmet abi'nin yanında Furkan abi de olacaktı. Biz de artık ne yapalım? Bu şekilde şey yapacağız. I, hemen Taktik bir sonraki. Hemen yeni zombimize geldik. Abi bak. Abi çok seviyorum bu zombileri ya. Bak koşmuyor. Lan. Ne Ay, oluyor? Benimizi insanlar varmış abi. Benim masumum. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Ben barışçılım. Görüyorsun, farkındayız. Kayıp bir ruhuz biz. Yardım edin bize. Aynen. Konuşacağım mı abla? Uzaklaştı <gülüyor> direkt. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeyi hissetti falan demiş. Evet, ııı... E... Hey, yes, Oha, hepsi birden geldi. Hiçbir şey anlamadım. Biri kaybol dedi galiba. Lost <gülüyor> Tamam tamam, ablalarımız barışıl değil. Haybol burdan diyor. Gel gel gel, bu zombiyi ben hallederim. Ah, Walking Dead'in şu zombi kesme mekaniği beni benden alıyor abi. Böyle tutup böyle beynine geçiriyorsun ya bıçağı, çok çok güzel hissettiriyor. Ancak bıçağımızı boş harcamayalım. Kitab. Bunlar da loot çok abi, bunları kullanıyoruz abi. <gülüyor> Tabi canım yoksa <gülüyor> Yoksa geri dönüştüreceğimizden değil yani Lootlarla bu oyunda abi bir sürü şey yapabiliyoruz ya Tabancadır, mermidir, bandajdır, şudur budur Önemli olan malzemeleri bulabilmek Ay bu ikisi aynı anda gelir mi ki? Gelirse birinin kafasına terlik at diyecektim Terliği çantaya koyayım Ay güzel fikirmiş gel Gel hop hadi bak gel hop hop hop ah ssss elimde patladı nefret ediyorum böyle olmasından abi yazık ya evet ilerliyoruz her yerde bir sürü ölü insan ölü vücutlar var bu terliyi abi kullanayım mı zombinin suratına fırlatmak için Valla olabilir yani. Dikkatlerini dağıtmak için de kullanılabilir. Asla böyle mekanikler lazım mı arada. Bakalım var mı? Atacaksın oraya bakarken arkadan çar çar. Şuradaki lootlara da hızlı bir şekilde gidelim de madem. Loot eksiğim bayağı bir var oyunlarda. Ya yani böyle oyunlarda her zaman oluyor. Yapacak bir şey yok. Maksimum a healthimizi düşürüyor. Şuna bak. Hı hı. E, oyun sana şey diyor sen İçersen yersen o bozuk şeyleri Helton'da düşer doğal olarak Tam Ama gırklanıp temizleyip Nefesini açabilirsin de Diyor İşte tehlikeye göre değişiyor abi ya Hani ne kadar şey böyle zombiler kovalıyorsa Staminan yoksa bunu anlık Çıkartıp böyle şey yapabilirsin Onun için güzel bir seçenek aslında Tabii ki. Gel. Gel Yeme Yemedim. Yeme fırlattım ama <gülüyor> düzgün fırlatamadım. Ne? Tab silahımız da. Al hani bunları da ileride bilmiyorum. daha kovaylalaştırırız herhalde. Var var. Bir yerden birileri beni gördü. Az sen boşluktan spam mı oluyorsun? Yok vardı ya ana sokakta var oradan dönüp gelmiş buraya doğru. O olabilir. İleride evet. He şurada şuralarda vardı değil mi bir tane sanki? Hı hı. Bir tane daha vardı orada bir yerden vardı. O gelmiyor sadece bir tanesi gelmiş. Bakalım artık. Kim var kim yok temizleriz. Yalnız herkes bildiğin evlerini şey yapmış ha Girilmemesi için. Örtmüş etmiş. Şunu da alabiliyorum. Ya, ya. amacıyla da yapmış olabilirler Olabilir olabilir Orada da botumuz var herhalde O bottan da şey yapabiliyoruz Arkadaşlar şunların kullanımı Önemli neden diye soracak olursanız Bunlar hani iki kullanımlık falan oluyor da En azından hani e, Silahımıza damage Aldırmıyor o bakımdan Biraz daha rahat benim için Baya loot yaptım ben daha sakin loot yapmak için çıkmışım gibi. Aaa wow, burada bir depo var. Ben şunu kırayım da. O ana! Ay benimki onlardan geldi bu. Ay şurdaymış hiç görmedim karanlıkta. Of. Of. Ay. Gizli <gülüyor> çık alamıyorum dikildi. <gülüyor> Ay şerefsiz ya bildiğin Aa alamıyorum bunu loot yarım dolmuş olmuş. Fulllandı. Bak bakayım lan fıkır bir şey varsa. Aa tepki verdi sanki küçük bir şey. Ne faydanınarak sakacılık yapabilirim. Burundaki ayağa kalkacak gibi görünüyorlar ama Aa bu arada öyle bir... Ne oluyor lan Bir şey ünlem alıyor Üstte tepede bir şeyler var herhalde Aynen Bak Hareket var aynen orada Enteresan Bunu alamıyoruz değil mi Aha Hayda İlaç Yut yut Güzel Abi silah da kurşun da buldum çekecekleri bırakayım bence haydaa ohaa her ses hep geliyor harbiden ha Kimse... Alayım belki metalde ha. Hayda küçük bir şey düşünmeler bir de tepki veriyor ya buraya çıkmakla iyi yapıyor muyuz kilan <gülüyor> mı <gülüyor> <Gülüyor> Hayda, bize mı ateş ediyorlar? Galiba. Canın gitti. Hayda, geliyorlar. <gülüyor> Biri bana ateş ederse ben de ona ateş ederim ha. Oha. Kolaboldu. Orada bir şeyler dönüyor. Girelim mi ki oraya? İyi, küçükcük mü? Bir görüşeyim bakalım. Belki sıkıntı çıkarmaz. Ay, ha. Yere attım sandım. Elimde yemek ve barışla geldim. Oha. Ne oluyor anasını satayım. Aaaa. <gülüyor> bunlar sanki çok insancıl değil. Bu arada abi bir mekanik daha. Şu e, telefon saatini görüyor musun? Bu eğer çok kızarırsa e, çan çalıyor. Çanda bayağı tehlikeyi e, gösteriyor. Gel abi gel. Lan. Aa direkt sıkıyor Aman lan. Çekecekler galiba. Biz buradan ah. bir yolu gidelim. Oo bur buraya geldi. Oo, aa. aa. Ne? Oğlum. Aa. aa. O aa. arkadan bizi takip etmiş. Bu şu an beni çok kızdırdı loot'um. geçmiş olsun. Bir dakika. Nani? Hayır. Hayır. Ah de. Çantam. Çantam, çantam, çantam görüyorum. Görüyorum. Bir mermi değiştireyim sadece. Aa, mermilerim Yok de 0 doğdum her şey orada. Ay, of. Cam alıp dalacaksın artık ya. Bu çam var mı tamam. Bıçak neyse ki cepte. Aha. Aa turist dedi. Bence çantamı alıp onun yanına gideyim. Çanta hemen şurada. Bence ölmem diye düşünüyorum. Duydun değil mi sen de? Biz oyunda turistiz ya abi. Hı hı. Abi bu pezemekler bunlar işte tehlike. Ay bu walking dead'te. Zombilerden kesinlikle daha korkutucu olan şey insanlar Geldim Ooopp Guuuuuuuuuuum Şu ablanın yanına gideceğim ya Ama bıçağımı da bırakayım Hani Şey olmasın Tehditkar olmasın En azından onlar sıkmadı abi de dire bize Yaa abi Selam. Bakın elimde herhangi bir tehditkar bir şeyler yok. Yani beni kesinlikle hey, poke tamam. Eee <gülüyor> döverim. <gülüyor> Sadece bir kafalarına hey, sıkıp öldüreyim mi? Bence bunları bunlar sıktarsan iç, bunlar iç, iç içinden geçersen. Harbim ya, diğerleri de geçer. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum ki başka bir yol bulacağız abi. Aa bizim görevimiz vardı gerçi. Edeyim. Şimdi görevimize bir bakalım. Görevimizde bize bir fotoğraf bulmamızı istiyordu. Ha şu yere. Tower. Aydi. Burayı bulacağız abi. Tower deminki yer. Abi gördün mü? O sıkılıp bize sıktı. orası Alb. Daha... mi? Oh. Aha. Al, o buraya böyle bir gerilerden belardan bir yerden yol bul. Veli önden giremeyiz. Gene şuraya bakalım da bak. Ee, tam resmi uyuyor mu? Ay harbiden tam resmi uyuyor galiba. Aa evet tavır. Aga ya canımızı a tabancalarım bit mermilerim bitmiş. Acaba çantamın içinde mermi var mıdır? Gel, gel. Çok ses çıkarma. Ses çıkarma. Affedim. Gel gel gel gel gel. Biraz sıcak et yemek istiyorsun sadece değil mi? Sadece karnını açamak kusura bakma. Ay bunun da a abi son bir kullanımı kaldı bunun. Ey vay vay. Bence ben geleyim gidip dönüşmek, şey yapayım. Eve dönelim. Ee, bir şeyler yapayım buraya öyle geleyim yoksa bunlar beni havada karada kapacaklar. Bir de saate bak abi saatte şey olmuş. çant çalacak neredeyse. Aynen. Neyse madem öyle şu sonuncusuyla harcayalım. Aa ha, iyi onlara gidiyor. <gülüyor> işime gelir. Aa Bana döndü. Gel gel. Allah sonucusunu böyle acemak beni üzdi abi ya. Ee, Place. Evet, bezimizin olduğu mezarlığa geri geldik yüz ayıza. Bu arada bundan önceki bölüm, bu evin yakınlarındaki bir mezarlığa gittik abi. O mezarlıktan bulduk o resimleri. Işık ışık yanıyordu o, o bölüm. Aynen aynen o bölüm. Şimdi burada kendimizi işine yarayacak şeyleri yapalım. Öncesinde buradan işine yarayacak bir şeyler var mı yok? Hepsini dönüştüreceğim şimdi. Şu şekilde yapıyoruz onları da. İzleyen arkadaşlara da eğitici olur. Bilmiyorum olur mu? Sa bunları alıyoruz arkadaşlar. Şunları yemenin bir manası yok çünkü her düşürüyor. Bunları çöpe atarak buradaki malzemeleri alıyoruz. Şöyle hızlıca. Saat, saat. Hep bozuk silah. İyi ya, ben bulutları kaybetseydim ağlardım. Abi, bu dünyada sigar damat içmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lan kırdım oraya atarken. Ya, oyun kızdı. O atılır mı? Yakma oyun ne kızdı bize? Oyun da... bizi seviyor. Bu. Onları atma lan dur. Ha 4 alt aynen kirliyi at 4 bandar 20 health veriyor ama gene 20 health neydusun o zaman arkadaşlar böyle bir dünyada seçmek için bir şeyimiz yok yani elimizden geleni yap ha. aha bunu atarım böyle dedim Faket ama paket halindeyken oluyormuş da tek tek olmuyormuş <gülüyor> o zaman madem öyle yakalım onu ağzındakinden yakman gerekmiyor mu abim alttık Öyle mi yapmam lazım? Tabi sen ağzındakinden yakacaksın mı kardeşim? E, gerçek hayatta sigara içmediğim için. Bak Aa, bak şuna bak. Şiler hep toplanmış şuraları. Bak bak, gitgide kişil oluyor görüyor mu? Aa. Ama sağlığı ee, düşüyor bu galiba. Öyle Mesela. bir şey mi var? Ah, can, janken e, falan da oynuyordu da abi oynarken şey olduğunu görmüştüm böyle öksürmeye falan başlıyor karakter. Yok sağlığınızı şömine şanslı. Aynen şimdi bir yemek yapalım mı? Bir yemek yapalım abi. Şöyle elimle alayım. Bu il diyelim Hop. Yam yam yam yam yam yam. Dizwarov'ununu <gülüyor> hmm. biliyorsun. Orada sigara içmek akıl sağlığını falan şey yapıyordu, toparlıyordu, alkol falan. Aa olabilir aslında. <gülüyor> Şimdi neler yap? Bıçak yapabiliyoruz, şundan yapabiliyoruz abi. Bu arada e stretch training, night shift. Aa bunu da ilalete Ay, level mı açalım yoksa şey mi yapalım abi sence? Level aç. Level çoğu zaten aynen. Bak ama bıçak yapabiliyorum. İstiyorsan bir bıçağı açayım şimdi e, gelirim. Bıçak yapamayız, kötü olur herhalde. Bıçak ne istiyor? Sharp sharp olacak. Açman. Ne? Peki upgrade ne istiyor? E ee, o ne hepsine istiyor. Sen önce bıçak yap abi. Ondan sonra. Hmm, de, de, de, de. Yo çakışmıyorlar ha. Hala. Yine yap sen bıçağını. Çakışmıyorlar. Her yapabiliyorsun. Güzel. Biraz. Tamamdır. yeeeesss daha... artık daha güçlüyüz Evet işte bu buna ihtiyacımız var aa bak vardı. şurada night, az... night shift diyor bu da baya güzel gibi dur duruyor ya. yapabilirmişiz ondan da aslında bir tek ihtimal silahın hasarı şey denetli daha az gidecek onu yap galiba ne istiyo bir dahaki upgrade için eee bakalım metal ve nuts and bolts. Kolay. Yapılır kolay, kolay yapmış. Bir luda bakıyor. Güzel. Tabanca kullanamayacağız arkadaşlar bu gidişle. Benim için kötü mi yapamıyorsun. Aynen öyle. Ot nokeye geç. olabilir. Olabilir değil mi ya? Geçeyim mi sence, yapayım mı? Malzeme kaldı kal kalacaksa yaparız. Tamam. Yapma ya dur. Ya, yaptı bir de. Derken <gülüyor> kes. Çünkü yaparım. niye biliyor musun? Çünkü yapamamaya geç. ona mermi isteyecekti. Ok oklar var ya sen. Ya ama. Yan tarafta görüyorsunuz. Bunu ben trek yaptım abi. Büyük bir ihtimalde şey yapar. Ee, malzemeleri şey, gelince e uyarır herhalde. Bir de şunu. Bolt var diyor. ya yani. Ok mermisi dediğimiz. Hı -hı. Şey ok mermi mermi ok var. Bolt var. <gülüyor> Bu arada bir sonraki seviye açılacak haber olsun. O olabilir ya. Yani. Şunu da açayım da abi ben. ne olur ne olmaz. Ee, bir tane yedek mi yapacaksın? Ha bir tane de yedek dursun. Tamamdır. Ha sonra sıkışmayalım. Bu arada Aa! Aa! <gülüyor> Bu arada sırtımda unutmuşum. Şu an izleyenler varsa bana küfür ediyor herhalde. <gülüyor> Yani ben bilmiyordum bunun var olduğunu, o yüzden Ben ediyorum kafana... falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa kitap Part of Darkness Böyle bir dünyada Kar kitaba ihtiyaç yok abi ben bunu dönüştürürüm Yüksek ihtimal güzel kitaptır Genelde böyle isimli olan kitaplar güzel oluyor Allah yapacak bir şey yok, ben İçerim, uyurum kardeş. Sonra da ben bir kere kader kitabı diye bir ilk okudum abi. Çok kötü diyor. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Cennette bir gün daha. <gülüyor> Şimdi hazır bu şekilde yeni güne başlamışken abi Karnımızda da tok yapmamız gereken ekstra bir şey var mı? Bandajımız yeterli. Yemek yanımıza, almamıza gerek yok. Buluruz oralarda, buralarda bir yerlerde. Bulamazsak da zaten o bizi bulur. Aynen. Abi şunu çok uç ucuna kaçırmışız be. Gunpowder. Gunpowder ne ki? Yani barut Ha. O zaman Öyle silahlardan tortu olarak çıkartıyordur yüksek ihtimal. Bakalım artık onu nasıl bulacaksak arkadaşlar. Göreceğiz. Hemen mekanımıza gidelim. Görevimizi yerine getirelim. <gülüyor> Arkadaşlar. Biraz uh, lootun iyi olabileceğini düşünerek. Ahmet abiyle. Old Town'a gidelim dedik. Bizden yüzden Go. Aa tamam, evet. buradan gidemiyoruz galiba. Base'dan mi gidebiliyoruz? Dur bir bir daha. Hiçbir fikrim yok. Aa yok bunlar aktif olmuş ama gidilemiyor. Gidilebilir yollar şunlar bak sadece. Hı. Hmm. Tamam o zaman burayı tamamarız. Onlar da bir tane onlar açılacak yani burayı tamamlayacağız. Aynen öyle. E arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şeye devam edeceğiz. Ee, buradan ilerleme ilerlemeye devam edeceğiz. Ne? aa dur adam var hey abi beni bu sefer evet evet evet öyle görünüyorum ama işte bana yardım evet. edeceğim mi kardeş bir adamı vurur musun kardeşim hey bana bakma bak geliyor ha <gülüyor> pardon bitirdim pardon. bitirdim <gülüyor> abi sen <gülüyor> Tamam ben, bence bırak bunları Ben bence bunlardan bize bir şey yardım olmayacak abi bunlar öyle var işte Anladım da abi hiç mi yardım etmiycem? Adam, adam arabayla bütünleşmiş oğlum Adam arabayla bütünleşmiş sendesim yardım edeceğim mi? Harbiden öyle abi ya Bu adamdan Lan dikkat et Elini, kolunu, ayağını seveyim abi Nice you diyor ha, Belli oluyor abi gördük demez Hey Allah'ım ya Rabbim ya sinirimi bozdu herif Ne diyor <gülüyor> seni görüyorum ha Görüyorum Şunlar galiba bu arada o silah şeysi için istedikler Aynen. Aynen Gel abi Öyle düşkün ama! Dur bir dakika elim ayağıma dolaştı. Os! Oh! Onu nasıl başardı ya sen? Oh. <gülüyor> ah. İki tane bir de lazım. Ya allık elim ayağıma dolaştı. <gülüyor> ah. Zombiye dönüşecek miyim şimdi bende? Agay abi ya, nasıl, bir, nasıl bir terslik oldu ya Abi ben şu yerden gizlice ilerleyeceğim aslında Ahmet abi Biraz kafama koydum O yerden geçeyim Bir şeyler çıkabilir oradan bana Siz, siz, siz, siz ilerlesek aslında olabilir bu iş ya Aynen öyle Eee buraya Vaa wow, sese tepki verdi Verdi ya lazım böyle şeyler değil mi Aleyküm selam görüşürüz Kanını dolduruyorum Vampir olsam kullanabilirdim Kırıldı Aptal şey Beni, beni korkutuyorsunuz Bunları da dönüştürürüz olmazsa bunları atarım zaten Loot yerim dolarsa olur da. Onları dönüştünce herhalde yemek mademiz falan çıkıyor ya onlardan Farklı galiba Gayet var gayet var Yemek ya. Vaa wow, Ben bunu silah olarak kullanırım Tabii ki de Dikkatli ola Buralarda sessiz hareket edeceğiz De, Eveeet A yandan mı geçsen acaba içerden mi geçmesek bak şuna da. bak Değil mi ben yandan mı geçsen mu? sol Solda yer var bak Orada yer var da ben şunun ne olur ne olmazsa avlıyım Şerrefsiz Şu ne Antiseptik nerede? Yok tut kalmış. Junk. Hmm, ah alalım. Adamları soyuyoruz abi. Sor bakalım pişman mıyım? Değil. Bu ne? Aklım hala yapamadı kadında. <gülüyor> Valla güzel utladık. Gene uyarı verildi. Uyarıyı aldık. Şuradan gidebilirim abi ben. O orada tuzak var ha. Ooo. Oo, oo. oo, Demek Oradan... burdan gelmiş obacı. Tamam. Peki orayı nasıl dolaşabiliriz? Oradan nasıl dolaşacağız? Bu önemli bir soru. Şimdi şu görev listesini hızlıca bir daha bakalım. Drawings. Buraya geldik Acaba direkt onlarla risk almadan normal konuşmaya gitsem işe yarar mı ki abi? Geneye demek lazım yani değil mi? Bağırıp çağırıyorlar Tek konuşacak konuşulacak tiplere de açıkçası Değil mi? Elimde silahsız gitsem Zombi çok fazla orada Bu riskli Yakınlarından bir yerden tırmalabilir miyim acaba? Onu merak ediyorum. Ay, beni fark etti. Gel, gel. Gel. Tamam, güzel. Ay. Eve buraya gizlice girme yolu var mı ki acaba? işe oraya normalde şeyden gelinmesi gerekiyorlar şu işte orada uyarı veriyor. Onun garajı var ya arkadaşlar Bir şöyle bakalım az biraz riskle beraber ilerleyelim. Ah şerefsizlere bak. da müzikte arada fark edilmişim gibi sanki şey yapıyor. Bir şeyler çalıyor. Ay. Bu arada arkadaşlar oyunda otomatik eğilme modu var. Şahsen benim acayip işime geliyor. Aa doldu. Neden oldurdum? A bu iki grup savaşta birine yardıma gidebilirim. Ha? Diğer gruba yardım daha mantıklı sanki Değil mi? Değil mi? Aynen ben oraya alacağım abi Burada çünkü pek konuşulmuyor di di Direkt vuruyorlar ya yani Yapılabilecek bir şey yok Elimiz hoş. şi... Abi benim, benim sıkıntı yok Şimdi bak, ben, bende bir defter var acı. Hmm. Şu var. Aa ben bunlarla konuşacağım, içeriye bir girme... <gülüyor> Veya buradan ilerleyelim mi ya? Bakalım, belki buradan bir yerlere varabiliriz. Aha. Ark takibi değil, onları elle yapamıyoruz. Aynen, bir denedim bir ümit. Arkalarından dolaşıyorum valla. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. Böyle bir yüz gel, topla gel. Arkadaşlar, en kötü lootumuzu yapacağız veya şu. O, o yere bir şekilde ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız. Şimdi şurdalarda buraya bir giriş yöntemi yok. Benim Hı hı. O mi abla? Bak şimdi. Ee, iyi bir insanım ben. Daha önce sizlerden birine yardım falan da ettim. Konuşabiliyor muyuz? Hello. Bu da ibni almak istemiyor gibi duruyor. Of şuradan da bir zombi daha. Gel birader. Her şey <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla trilgi film izlemiş bu belli. Hmm, buradan mı gelmiştik? Hayır burada başka bir yol. Burada sanırım o geldiğimizde arkasına çıkıyor. Aynen. Biz diğer tarafından da buradan çıktı aynen. Aa, onlar bizi görmüyor iken. Can... <gülüyor> vay da. Of, vay be. Hayda. Gel buraya, gel burayı beynine geçireyim şunu. Gel, gel birader, gel. Ayda, olmuyor. Oh, oldu. <gülüyor> ne derler? aa tabanca alabilir miyim? Evin içine doğru devam et istiyorsan Bak tabi fazla vakit kalmadı çünkü hanıme Aynen öyle Hızlıca bakın oğlum. Ben bunu böyle kapatayım O kadar yeterli 5 beş alt yeah. Salla Evet güzel Holy Bible Mincif Para Paraa İşte bu ha. Robot Aa oyunda sesim yankılanıyor abi duyuyor musun? Evde <gülüyor> Yok O kadar net duymuyorum yani Ha, süper. bak şimdi fark ettim bu arada. Yankı olayı Fark ettim değil mi? Sanki terk edilen dolayı. Aynen. Neyse bunlar için Şu Abi, çok loot var ama ya. Dönün de şu içecekleri atayım. taplardan da çok oldu. Şu metal zor bulunuyor. Benim şişamlarda düşürmüşüm yönlüsü var orada. Vay. Wow. Aa, o, o tahtaları açıyoruz. Aynen. Ha? Hayır, ha, peynisinin... Aha bir ses var. Galiba 3 kart doluş Geldi beni şu anda olaylar. Ayi saate daha az kalmış ya. böcek mecmece sesi falan var. Oyun neden enteresan bir şekilde ilmeme izin vermiyor biliyor musun abi? Kendi ilme tuşu var. Oh. Ha, gerek yok. ki Veya ayarı var mıdır onun bilemedim. Twin ki nasıl bozur be? Aa Twin ki Biz kata çıkalım madem. Şurada ilaç mı var? benziyor azıyor. çıkmasın. Ha yok iyi ilaçmış baya. Merak güzel. Hım. Bu evet, Çok da bir işimize yaramadı. İzlet niye almadın? Iııı yeah, çok fazla yer yok abi ya Ondan Ben şu sopayı bırakayım onun yerine bunu alayım yanıma Aynen Pek bir şey kalmamış Gibi duruyor iyice görsen atmıştın abi bunlar da aynen Enis Kirazoğlu'nun diğer oyunlarda olduğu olmadığını iddia ettiği diğer oyunlarda elinize bir şeyler çekme mekaniği abiler aslında birçok VR oyunda var aynen aa. ki olması gereken de oldu aha zombi geliyor yücelleşme abi sen hiç bulaşma Kim seni görmedim aa zamanımız azaldı ama buraya arka giriş açıldı abi peki işimize yaramadı hatta bunu kullanmasam mı acaba zaten geldiğimiz yer orası ciddi ya abi, iş kullanmasın. gerçi haklısın ya bu ne jen tut kal jen nesin orada tut kal yok bu ilaçmış abi at çantaya bunu bence Şuradan çıkalım madem Sence şey yapar mıyız Bir üstte bakabilir miyiz Tutka Tutka mıdır İlaçmış ilaçmış tamam Kullanıyım. Yok, yok ilaçlar iletiştirmiyor ilaç ilaç. ama. Max canını arttırıyor. Onlar artı diyor şey. Bandaj gibi değil onlar herhalde. Bandaj gerekiyor senin şeyi. Gari. Sağ ol. Bu arada. Burayı daha sonrasında tekrar gelelim. Çünkü zamanımız doluyor. Biraz daha burada oyalanırsak zombi baskınına kurban gideriz arkadaşlar. ünge sinirim bozuldu Foot. Tamam mı abi çık artık ya? Tamamdır ya, aynen. Aynen bokunu çıkarmayalım bu olayını. nereden gelmiştik? Geriden abi şurduk sağ abi. Biraz solda. Heh. Bu arada adamların tamam. gözünün önünde çıkmazsan mı ki? Bence orada birileri yok şu zombi mombi dolanıyor abi oralarda biri olsaydı zombi gezmezdi. <gülüyor> Aa stamina bitmiş. Nefeslen nefeslen. Belge gelince yemek. Yi yemek yaparsa ve gidince. Aynen öyle. Gel abi gel abi. Biz boş var be. İnsan giderdi lan. Gerçeklisin. Arkadaşlar çok zamana az kala çanlara hemen gidiyoruz. Çünkü bu çanlar çaldı mı direkt olarak akın ediyorlar. Canka'nın başına bir defa gelirken izledim abi. Sonra dedim ki. İstemeyem bunu yaşamak. No. No. Evet. Safe'ledik arkadaşlar. Hemen koşalım evimize. Ev dediğimde kamyonda kalıyoruz. Şeyde otobüs. Nasıl? Ev de canım otobüs. Harbiden ha. Şimdi ilk önce ıı, Şu sınırı nasıl dolduruyoruz onu merak ediyorum. Bir yemek yesek mesela olur mu bu? Veya kalkayım öyle yiyeyim. Tam manasıyla şey yapmış olurum. Lootları da şöyle bir bırakalım. Ayakkabı Anahtar Sigara Oluyoruz Alamadım anlık yanlışlıkla diğer tuşlara bastım hmm. Tut kal Oh, da <gülüyor> şunu atayım ya bunu buraya koyayım arkadaşlar ilaç o bize lazım aynen yatalım ata eşyalarımızı yapalım yatalım ve sonrasında da baskına gidelim abi Aa bak upgrade diyebiliyorum şuna Onu üzüldüm. yapabiliyoruz ama işte Sağ kurşun yapabiliyor muyuz? Aa şu dediği şey ne acaba Gumpolder? Çok üzüldüm Bu zor bulunuyor herhalde Neyse Demek ki Şunu update'lesek mi? Bunu da update'leyemiyoruz Güzel o zaman updateleyebildiğimiz tek şeyi update diyelim. Hiçbir şey yani arkadaşlar. Yani. <gülüyor> Moralim bozuldu. Nerede abi? İçip bunu ben yatarım abi. Oh. 7. gün. En azından 7 gündür hayattayız. Hıh. <gülüyor> Bakalım aç susuz bir güne başladık bizim yemeğimiz vardı yemeğimizi yemiştim ama şimdi hatırlıyorum Şu siyah kısmı nasıl dolduruyoruz acaba onu merak ediyorum acaba o içecekleri içip mi dolduruyoruz ki onları artı 15 stamina artı bilmem ne stamina falan filan Olabilir olabilir bir denemek lazım <Gülüyor> İki tane bandaj yapsam mı acaba? Değil mi ya? Bandaj ihtiyaç oluyor. Bir tanesini hatta kullansam şuradaki canımı et. Hop, ha karnım o, pardon. Aaa, hmm. Hmm. güzel. Şimdi kendimi bandajlasam şey olur herhalde. Kırmızı sınırlar gitti. Bir deneyelim arkadaşlar. Evet. Ah. Ve mükemmel. Mükemmel. Demek ki elimizde hazır bir yemek tutalım. Ee, aynen. Harika. yaparız ya aynen onu sonra yaparız şimdilik bununla yolculuğumuza devam edelim uçağımızda var rahat acaba direkt o yerdeki abiler beni gördü mü şey yapar mı ki aa sen bizim şeylerimizi öldürmüştün şöyle yaptın böyle yaptın falan gibi A mantık gel yani demiyorlar. Görmediler çünkü hmm, bize. Demem meta olur. Bakalım NPC'ler meta yapıyor mu arkadaşlar. Önüme geçen duty yapacağım. Ekstradan onun için zaman kaybetmeyeyim. Ay yazık. Abi cidden onları halletmişim galiba ben. selamlar Şu ana kadar arkadaşlar meta yapmıyorlar. İyi, misal kokuyorsun ben. diyor. Ben gayet güvenilirim. Hiçbir sıkıntım, hiçbir şeyim yok. Bu arada iş bu sefer ha. Diyor kokuyor mu, diyor böyle sürmüş gibi kokuyorsun diyor. Yani öyle diyor, sahip ediyor. Aslında şunları öldürüp silahlarını mı alsak? Ne diyorsun? Evet abi. Arkasından dolaşıp şunu öldürdüm. Ne? Garbe. Tam merak etmeyin hiçbir şey yapmayacağım. Ben yokum. Aysiyo şey diyor. Göremezsin kardeşim. Nasıl göreceğim ya? <gülüyor> Umarım sesini duymuyorlardır. Niye kırmaya çalışıyorsun? Çekip koparsana aslında sağlığa tek parçayken Yani aslında haklısın Daha mantıklı Abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, geçilir şu anda ya çok tamam, Ondan O yani. engellemez seni Tut kal He onu aldı artık ya daha daha taliz gör. Oo. Her zamanki gibi boş. Ses yapmadım söyleyerek kimse gelmiyor. Aa <gülüyor> ramen. Yankı yapıyor ya ses. Yavaş. varda üst üst kata bakmaya fazla zamanımız olmamıştı arkadaşlar orayı bir çekleyelim hep beraber görelim bunu da mutlayalım mutlu <gülüyor> olurduk üst kata nereden çıkıyorduk ya? Ha, şu şeyden geçiyorduk. Soğlan ya. Hiç öyle aksiyonlara gerek yokmuş. Aile resimleri. Artık benim aile resim. Yani onların ailesi benim ailem arkadaşlar. Ne olacak? Zaten onun onların dairesi olduğunu düşünmüyorum da neyse <gülüyor> Üzücüydü bu bak <gülüyor> Onu deniyosundur diye üşüldüm <değiştirdim>, Bir <gülüyor> vurdum da acaba bir şey oluyor mu diye metal alalım. Bol bol metale ihtiyacımız var. Ah. Hmm. Full dedik. Full. Tamamdır. Aa. Bandaj. Bandaj için bir şeyler yok edebilirim. Sağ en enbol ne çıkıyor? tutkala şu ayakkabıyı atayım ya ya da ayakkabı da dursun ayakkabı da önemli tutkala atalım tutkala ne veriyormuş ki zaten bakalım ee, çok az bu deme deme tamam ya bu evin bir sırrı kalmadı bence Şunu da yanımda götürsem evde bir yerlere atarım Oo. Oh. Aaa yenisi Ama bu kanlı gibi sanki Ya hep öyle tamamdır Şuraya girelim ersan Oley be. Oley be. Ya az önce mermileri boşa yere mi attı? Acaba o mermiler şey vermiş mi ev vermiş mi değiller acaba? Evet, Öyle bir şey olabilir gel. mi? Olabilir abi. İş bir şey yapamadık tabii ki. Sağlıklı de. bir yaşam süredim biz. Şurayı açsam bir şeyler olur mu? Tamam iyi bir fikir değilmiş bu. Aa. Açmadık kapı bırakmayalım amaç. Tamdır bu evle olan işimiz bitti. buradan sesimizde yankı yapıyor vahv wow, bunda elimizde alabiliyoruz vahv wow, bir dakika kurşun var bunda nama 0 gösteriyor Gel gel gel gel gel Ben bir şey yapmadım Tamam tamam Sorun yok ben görünmezim hiçbir şey yapmadım, hiçbir şeye karışmadım ve normal hayatımın akışında devam ediyorum. Şimdi zamanımız da var ben diğer yeri basalım diyorum abi sen ne diyorsun? Hayırlısı diyorum hakkımız hayırlısı. <gülüyor> gel, gel gel gel gel abla. Ooooop. <gülüyor> Azalmış. Yeter. Ah, şu materyaller iyi olabiliyor aslında da bunu çantada koyacak kadar büyük bir alanımız yok değil mi? Dur. Yok. Ee, neyse, sen başka bir lootusun Yeah. What was that? Who's there? What was that? Who's sneaking around? Who's sneaking around? ben bu kadını öldüreceğim ya. Saat alan birini verdi. Şuradan gelirse vurabiliriz aslında. Da şunu şunla kesebilir miyiz? Oh kesebiliyoruz has, has has has has Arkasına kadar yaklaşabilir miyim abi sence? Bilmem Mesafe var baya Hiç sorma ya Yalnız ben şu bıçağı yerin vereceğim past yes. se Aa oh. Nadaydı da o. Oradaydı. Baktığın yerdeydi. Arkadan da olunuyor herhalde. Binanın diğer tarafına doğru git. Bunu köşeden bak. Buradalar. Öbür eleman yok ama. Koşuyor. Harbi bitti. Ay silahımı atmışım. Heh. Eskiden bunu koyabiliyorduk. Neden koyu bunun değil herhalde ya. Çok tehlikeli bu yaptım bu arada. İlk önce bunu yiyelim, karnımız doysun. Tehlikeli, tehlikeli bizim göbek adımız sıkıntı yok. Çünkü ki... <gülüyor> <gülüyor> Adım bomba soğudum böyle buren. Ah be tabancası gitmiş. Burada arada bunların tabancalarını, Malzemet silahlarını alabiliyorduk ya. O adam arkadan tek bıçaklar mıyım acaba? abi bıçaklarsın mı? aa önde iki tane daha vardı onlardan değil mi? bu. Gelişi yukarda da var şuradaki bozuk silahı alayım Bir tane bandaş kullandım yer açılmış olması lazım aynen Buralara farklı bir yerden tırmanabilir miyim acaba? Aa tırmanabilirim galiba. Tırmanırsın aslında. Aa gözüküyorduk ha. Ben daha fazla tehlikeye girmeden arkadaşlar silah mermi üreteyim. May Benoit has the waterfall key. Find her. No it, Mama Snag if you have to. You Bu arada görev eşyasını bulduk <gülüyor> galiba. <gülüyor> Ay şu anda çok sevindim. Kısa günün kârı. Aynen öyle. Hmm. Yani çok... Acaba yeni yerlere farklı botlardan mı gidebiliyoruz? Bir bakayım. Yoo genel aynı yer. Arkadaşlar güzel bir şekilde şey yaptık, olayı kıvırdık. Görev bitmiyor sanırım. Olaydaki part bir diyor da. Üstüne devamı var onu. Şöyle bakalım. Hops. Ee, burada görevlerle ilgili bir şeyler olması lazım. Hah. Tom and Tower PT. Depo işte Intel the Caffeine bulmamız lazım abi son şey. Intel ne demek lan? Bilmiyorum ki Intel in the Caffeine. Intal in the Caffeine. Caffeine. Tabutum. Bakalım orasıyla küçük bir işimiz daha var demek ki. Acaba o Tower dedikleri yer yer cenaze falan olmasın lan. Olabilir ha. İç ona benzemiyor bu arada ya mezar dükkanı falan da değil Arkadaşlar bu oyunu Lan kadının resmi burada hatıra olarak mı kalsa neyse salla yok be. <gülüyor> Abi oyunu barışçıl bir şekilde oynamaya çalıştım Siz de gördünüz Ancak biz böyle oynamaya çalıştıkça bizim iyi niyetimizi sömürdüler bize saldırdılar arkadaşlar Aha rağmen gitti, gitti ama. Oh. Neyse yeni yemek yaparız abi onunla. Yok şaka yapmadan herhalde bozuktu ya. Bak bu görev eşyası aynı May Bin Wah the waterfall key. Get it. No reserve without it understand? fucking around with this. Snag if you have to. Going to have to expand this list otherwise. Çok. Bakalım yapabildiğimiz, hmm. geliştirebildiğimiz bir şeyler var mı? Yes. Bunu updateleyebiliyoruz. Aa mermi yapabiliyoruz. Yapalım mı? Mermi yap. Yoksa daha güzel bir tabanca içimi mi bir şeyler üretiriz ya da yapalım. Tamamdır. Bunun adı. Ha, 12 şarjörümüz oldu. 12 ki güzel. Aynen. Aa bak koyabiliyoruz artık. Tamam başka yapamıyoruz. Şu anlık ihtiyacımız kadarını yaptık. Ee, ok yapmayı da açabiliyoruz. Şeysini de açabiliyoruz. Şimdi sence akıllıca olan abi e, daha kaliteli bir şey mi açmak olur, şunu mu? Aa bak burada bunu ilerlettiğimizde daha büyük çanta da açabiliyormuşuz. Sence bundan ilerlemek mantıklı gibi, değil mi? Aynen. Bak bunu Aynen. açarız sonrasında bu. aha aa E ee, açabilmem lazım bence. Evet. evet açabiliyor zaten. <gülüyor> Şaşırdım ben dostum. <gülüyor> Anlık, yani. <gülüyor> Anlık açamıyorum gibi gördüm. Anlık açamıyorum gibi geldi. Şey yaptım. çantamız büyüdü. Daha fazla loot arkadaşlar Daha etkili bir şekilde şey yapabileceğin o bıçakla Falan filan Bence Güzel. bunu Tamam, atletlemeyelim Oku ne yapacağız? Ortaçağda mıyız? Arkadaşlar Dediğimiz üzere bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın. Abone olarak desteklemeyi de unutmayın arkadaşlar Gelecek bölümde görüşürüz arkadaşlar Bizi bekleyin あ、なんかね。パ。